Evet sevgili Geralt konuşsana bugün hangi Witcher aşkından söz edeceğiz? Bak bak bak bak bak. Evet Witcher gördüğün gibi Witcher kitaplarında burada duruyor bak. Senin bütün kitaplarında burada Witcher. Konuşsana Geralt. Ha, bugün hangi videoyu çeksek acaba? Geralt konuşsana evladım. Witcher aşkı süt aşkı, süt tör Witcher'ın aşkı, süt aşkı da süt aşkı, süt tör Witcher'ın aşkı, süt aşkı da Witcher aşkı, Witcher aşkı, aşkı süt aşkı. 17 yaşında bir çocuk Witcher'ı sevebilir mi dediler? E dedim olabilir. Witcher'ı çok da sevme, uçarsın dediler. E dedim olabilir. E Witcher'ı seviyorsan sen zaten hazırsın. İlk önce size birazcık Witcher aşkımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Witcher aşkı çok fazla bir şey. Yani ben şöyle söyleyeyim Witcher sevmeyen adama ben şahsan adam demem. Ee, i̇lk önce Witcher'ın aşkımın nereden geldiğini söyleyeyim. Herhalde büyük bir ihtimalle çocukken abim benim Witcher oynuyordu. Ben de onu izlemiştim ve çok beğenmiştim. Ben de oynamak istiyordum. Sonra abim bazı işleri falan çıktığında ben de açıp Witcher oynuyordum. Yani Witcher böyle bir aşk demek. Yani herhalde büyük ihtimalle Witcher aşkım Benim bu zamanlarda böyle yaşlarda baş. sü aşkı. Witcher aşkı, Witcher aşkı Witcher